Bugün 16 Eylül 2022 Cuma Venüs günündeyiz ay İkizler Burcu'nda ilerliyor günlük hayatımızın temposu ve iletişim trafiği artarken çok sayıda haber duyabiliriz eğitim seyahatler yakın çevre ilişkilere de daha fazla gündemimizde olabilir ay sabah saatlerinden itibaren Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak İyimser ve şanslı enerjiler iş ve günlük işlerimizde de verimi arttırabilir Sosyal enerjiler güçlenirken toplantılar, görüşmeler, fikir paylaşımları da artabilir. Entelektüel kavramlar, bilgi paylaşımları yazılı ve sözlü iletişimde başarı elde edebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Terazi burcunda gerileyen Merkür'lü üçgen görünüm yapacak. Yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkarken geçmişle bağlantılı kişi ve konularda gündeme gelebilir. Yarım kalmış bazı işlerimizi tamamlayabilir, süre gelen işlerimizi de gözden geçirebiliriz. Faydalı sonuçlar almamız mümkün. Bugün Başak Burcu'ndaki Venüs'te ve İkizler Burcu'ndaki Mars arasında etkinleşen dik açı, karşı cinse ilişkilerimize daha tutkulu hale getirebilir. Gece saatlerinde Ay, Mars ve Venüs'te açı yaparak bu eğilimleri daha da arttırabilir. Kişisel arzularımızda heyecanlı, sabırsız ve dürtüsel davranma eğilimlerimizi dengelemekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.